Hepinize iyi videoların. Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte PUBG New State'in ilk bölümünde beraberiz. Umarım iyi videolar Umarım güzel bir video oyun olur. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu e, karaktere hangi saç modeli gider? <gülüyor> Mis. Ismi... Ya şaka arkadaşlar şimdi. E, bu gider arkadaşlar. Bu klasiktir. Bu güzeldir. Bu da çok asyalı ama neyse. Kullanıcı ismi gir. Hmm. Yeah! İşte bu kullanıcı ismi. Alındıysa çok üzülürdüm. Miss, Tertemiz kullanıcı ismi kardeşim. Let's go. Devam gel. Oyuna. Ya tamam kardeşim. Biliyoruz oyun oynamayı ya. Sal. Arkadaşlar ben bu oyunda. Hala hazırda bir işim olmasa. 3 gün verin bana. Fat Fatih mi? En yüksek rank neyse ona çıkarım arkadaşlar. Bu oyun. İsterseniz kudurun. isterseniz çıldırın. Umurumda değil bu konular. Ee, kolay bir oyun arkadaşlar bu oyun. Aaa. F'ye falan basın. Me olaya bak. Neyse basalım şuradan. Hocam dalga mı geçiyor? Ah, <gülüyor> bunu da evi bekliyormuş. Güzel. Hadi be, alma. adam bulalım şimdi. Bunların hepsi antik mısır. Mana koydum seni şimdi. Beni vuracaktın oğlum orada. Öldü mü lan bu şimdi? Bu mu lan oyun? New State'i getirin hocam. Şaka abi. En iyi oyun PUBG Mobile abi. Ya gel buraya gel neredesin ya. Haa buradasın. Niye bayıldı lan bu? Götünden götünden sıkıyoruz. Evet. İkinci de... Adam gümdürü sikmiyim he. Hayatım böyle on numaraya bak keyfim meyfim on numara Ananıyo! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Marak oldum malı seni. Telefli şarkı çalıyor ya. Neyse artık koşalım zaten ya. Yani. Daha buradan sonra da takılan şizofren falandır herhalde. Tamam içtik. Bir tane daha iç hamanayın. Bol zaten. Bol bulduk. iç hamanayın. Hayatımın böyle on numara. Acun'u yumruklayalım mı beyler? Hatta dur daha aşağı alıcı. Kıçından sıkalım. Ne var bunda? Huu, en sevdiğim silah. Bu oyunu sadece bu silah için oynarım. Şakasız. O kadar güzel bir silah gördüm de. Üff. Enayi dümbeli. Bir de bunu loot da yapmış. Ay ay en ay. Enayi malı da ayrı bir güzel oluyor arkadaşlar ya. ya! Bakayım sende ne var? Asık maksık bir şey var mı hocam? Kosk lazımdır o bey. Yokmuş. Allah aşkına çıkın hepinizi öldüreyim ya. Ne olur ya. Benden daha iyi PUBG oyuncusu varsa birader gelsin aşağı yazsın. Kalın basarım benden iyisi yok. Türkiye'nin en lan. Kanka vallahi siz bu oyunu nasıl bu kadar çok oynuyorsunuz. Hani oynanır okey. Girilir birkaç el atılır. Okeyim ama bu kadar oynamak. Arkadaşlar yani babaannesine bıçak çekini duydum ben. Yani böyle bir şey olamaz. neler kutsaldır bir kere yani onu bilin. Orada bir şey var. Allah aşkına hızlı koş karakter. Olay var, olay var. Vallahi ateş etmesi istedim. Fight. Dur, dur. Öldürmeyin birbirinizi çocuklar. Öldürmeyin. Yapmayın evladım, yapmayın. Siz kardeşsiniz. Oğlum buradan çıkış yoksa kendimi keserim burada. Heh. Neredesiniz? Neredesiniz oğlum? Aha. Ay ay ay, my friendo. mana koyduğum salaklara. Gelin bakalım. Yani yorumlarda bir şeyler öğretirseniz mutlu olurum. Yani Hey, Allah'ın şunu al. 3. seviye. bak bu güzeldir ama işte. Bir insan hani gerçek anlamda bak söylüyorum. PUBG Mobile'ı ne kadar bilmeyebilirsin. Ben o kadar bilmiyorum arkadaşlar. Bu kadar kolay olduğuna da inanmıyorum açıkçası. Büyük ihtimalle giriş seviyesi olduğum için kötü adamlar geldi ya da bilmiyorum adam da değillerdir belki. Uzaktan adamlardır belki belli olmaz. Bunu alalım. Müzik çalıyor mu lan senin içinde de? Yok çalmıyor tamam. Bari bir şey aklıma geldi ya müzik çalıyordu am onun. yapıyor? Kırmızı mavi ikili karan. Selamun aleyküm. Arabayla ezeyim mi? Ya ezmeyeceğim. Bunlar gerçekten ya beyinsiz ya da başka bir şey yani anlamadım. Bak yine müzik çalıyor arabada ya. Kardeşim. Başlayacağım müziğine şimdi ha. Cık. Araba sürdürmediler bana ya şurada ağız tadıyla. Oo, el bombası mı? Şu arabanın bir pıttığından vuralım el bu Ya da yan amanak onun arabası. Bunu da at yere, Hım. ver çekirge. Hopla ver çekirge. Benim canım çekirgem. Adam nerede adam nerede çekirge? 57 kişi kalmış. Evet arkadaşlar, deli oynuyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi deli bir şekilde devam ediyoruz. Ee, umarım kazanırız. Gerçekten çok korkuyorum kazanamayız diye. Gerçek acayip korkuyorum şu an. Evet bu korkan sıfadım arkadaşlar. Bayağı korkuyorum. Anam anam anam, anam. Chat ben anlamadım. Chat ne diyor bu chat? Ben anlamadım chat. Bu ne lan? Yok artık. Yok artık sana bir tane koyarım nefes alamazsın. Gerçekten öyle bir şey mi var? Enerji şeyi fırlatıyorum etrafa niye bir şey yapıyorum? Woohoo! Alın lan fakirler alın. Yer <gülüyor> almam peki sonra koşup. Bu ne? G'ye bas. Al şunu sokarız belki belli olmaz. Yaparız öyle şeyler şimdi Bu ne kanka? Gerçekten bu ne kanka? Şu evin'in üstüne mi dursak? Aaa bir ses aldım. Oooo Oooo geliyorlar lan. Burada biraz kimya deniyoruz arkadaşlar. Kimyamızı zorluyoruz. Bana mı sıkıyorlar? Ya yani amına selam selaya ben Little Friend. Neredesiniz lan? Bu ne oğlum? Bunu niye attın amına? Her ilişkin de garanti. <gülüyor> Korktum. Mana koyduklarım. Korktum ya da. E bu kadar mıydınız? Var redzona falan öleyim. Aksiyon olsun. Nereden çıkıyor lan? Aha. Aptal it. Redzondan mı çıkayım. Heh, şimdi gel. Mana koydum. Bunun presi nerede ya? Bunun presi... Nerede ya? Buradaki evde misiniz yoksa? Hemen intikal ederim bekleyin biraz. Bir löpür dediğim şurada biraz. Hayırlı drop. Havalı drop. Aşıklı drop. Bir var mı etrafında? burada bir şeyler olmuş sanki ama. Usta dur kaskına vurmuyor mu bana lazım ya. Ha, aynen. Genel be ustam. Çok güzel kaska hiç vurmamışız mis. Sertemiz kaskımız oldu tamam. Daha ee, beni... Ben buraları da gezerim. F'yi de al. şunu da alalım. Yok be bu şekil durmuyor. Hah bu güzel. Pemmiş pemmiş dolaşalım. İçim açıldı lan bayağıdır kar, karanlık temalı oyunlar oynuyordum. Pembe olunca böyle bir... Oh böyle bir kolonya gibi geldi Allah Tamam şunu kapatabiliriz artık. Kapan. Ah, böyle kapanıyormuş. Hocam selamünaleyküm aleyküm. Ee, şey ben... Birazcık poğaçayım da save'i aldım. Ee, yok mu bir yakışıklı bana... Kafa tutacak mı diyeyim artık. Kafası donkladı. Kafası bir daha zonkladı. O kaskı alırım. O kaskı o kafadan alırım. Alırım. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Mermi çekmiyor lan. Güzel oyun. Aman hayvan ya. Oyunun nesine denk geldi bilmiyorum da bu ne? Av av av av av av. Allah rızası için dur bana bakın. Ne olur bana bak ya. Alın şöyle yem dağıtayım gelirsiniz siz Allah'ın aptallı Ay <Sessizlikeler> anan uz sıkol yok sülülülü yok Kaç kişi kaldı 3 2 İki... Heeeyyy Crazyboy alttan tere 1 Alttan tereyi yazmamış aptal oyun Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ee, şunu kapatalım. Evet arkadaşlar, daha fazla PUBG Mobile videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, bu video 100 like'ı geçmezse PUBG Mobile çekmem. Gerek yok. Eee, aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız en unutmayın. Hepinizi öneririmleri unutmayın. Bye bye. Peace. <gülüyor> I'm going mainstream. <laughs> yeah.